Arkadaşlar merhaba, son iki videodur. Toplam talep eğrisinin sağa kayarak enflasyona neden olduğu durumu inceliyoruz. Buna talep enflasyonu diyoruz. Bu videodaysa ne yapacağız? Kısa dönem toplam arz eğrisinin sola kaydı ve böylece enflasyonu yol açtığı durumu ele alacağız. Buna da maliyet enflasyonu deniyor. Neymiş? Maliyet enflasyonu. Şimdi standart grafiğimizle başlayalım. Bu toplam fiyat ekseni, bu da reel toplam üretim. Yani reel gayri safi yurtiçi hasıla. Arkadaşlar bu videoda kısa döneme ağırlık vereceğim. Bu toplam talep yani bu bizim toplam talep eğrimiz. Kısa dönemde toplam arz ki odaklanacağımız şey bu. O da böyle bir şey. Yani bu gördüğünüz kısa dönem toplam arz eğrisi. Bu da bizim hali hazırdaki fiyat seviyemiz. Şimdi şu sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Kısa dönem toplam arz eğrisi neden böyle gittikçe dikleşen bir eğri oluyor veya Cebirsel ifadeyle tanımlayacak olursak Sağa ilerledikçe eğimi neden sürekli artıyor? Burada şöyle düşünebilirsiniz Real gayri safi yurt içi hasıla buradaysa ve Belki de potansiyelin çok altında bir performans sergiliyorsa, ekonomide büyük miktarda, aşırı yani atıl kapasite var demektir. Bu atıl iş gücü kapasitesi de olabilir, atıl fabrika kapasitesi de olabilir. Şimdi devam edelim. Bu ekonomiyi daha üretken kılmaya çalıştığımız durumda, insanların talebinde büyük bir artış olmuyor. Burada fiyatların çok fazla artmasına gerek yoktur çünkü ekonomi büyük bir durgunluk içindedir. Ancak gayri safi yurt içi hasıla arttıkça hatta belki potansiyelin üstüne çıktıkça aşırı ısınmaya başlar. Çünkü insanlar çok yüksek kaynak kullanımına ulaşmaya çalışmaktadır. İşgücü piyasasına daha fazla insan girmekte, daha uzun saatler boyunca çalışmakta yani fazla mesai yapmaktadır. Bu yüzden ne olacak arkadaşlar? Fiyatların artması gerekecek. Yani burada, gayri safi yurt içi hasıladaki belli bir artış, fiyatlarda büyük bir yükselişe neden olmuyor. O yüzden eğim mesela burada olduğundan daha düşük. Burada, gayri safi yurt içi hasıladaki aynı artış, fiyatların önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Bunu söylediğimize göre düşünelim şimdi. Toplam arz eğrisi sola kayarsa ne olur? Şunu da düşünebilirsiniz aslında, neden sola kaysın ki? Neyse önce bir sola kaydıralım da Sola kaydırdığımızda ne oluyor ona bakalım Evet şöyle bir şey oluyor, yani eğri üzerindeki tüm noktaları sola kaydırdım Yeni bir denge fiyatı ve denge gayri safi yurt içi hasılası oluştu bu gördüğünüz eski denge fiyatıydı. Eski denge reel gayri safi yurtiçi hasıla da buydu. Ve yeni denge fiyatı ise bu. Ayrıca bu gördüğünüz de yeni denge reel gayri safi yurtiçi hasıla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bariz bir enflasyon ortaya çıktı. Ne oldu? Fiyatlar arttı ve bu talep enflasyonundan gerçi hangi açıdan baktığınıza göre değişebilir ama genel olarak bu Talep enflasyonundan daha kötü bir durumdur. Çünkü Talep enflasyonunda burada görmüştük ekonomi aşırı ısınırken e, Hiç olmazsa, real gayri safi yurt içi hasıla artıyordu. Buradaysa durum daha farklı. Ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükseliyor ancak gayrisafi yurt içi hasıla azalıyor. Arkadaşlar daha önce duymuş olabileceğinizi düşünüyorum bu duruma Stagflasyon deniyor. Yani durgunluk sırasındaki enflasyon. Evet, bunu yazıyorum. Stagflasyon Yakın Amerika tarihine baktığınız zaman, bunun iki çarpıcı örneğiyle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan ilki, 1973'teki Arap petrol ambargosudur. Yom Kimpur Savaşı'nda, Amerika'nın İsrail'i desteklemesine tepki olarak konmuştu. Yazalım. 1973 petrol ambargosu, İkincisi ise 1979'daki, evet 1979'daki İran devrimi. İran o zamanlar önemli bir petrol üreticisiydi, hoşala da öyle ancak 1979'da şimdi olduğundan bile daha ilerdeydi, düşünün. Devrim gerçekleşirken o kaos içerisinde İran'ın petrol üretimi çok önemli ölçüde azaldı. Dolayısıyla bir petrol krizi baş gösterdi. Bir petrol krizi eğriyi niçin sola kaydırıyor ona bakalım hemen. Her iki durumda da petrol arzı çok büyük oranda azaldı. Bu aslında bir mikroekonomi olayı. Eğer bir şeyin arzı önemli ölçüde azalırsa fiyat yani o şeyin fiyatı önemli ölçüde artar. Ve 70'lerde, petrol, Amerika'nın ekonomisi için bugün olduğundan bile daha önemliydi. 70'leri yaşayan arkadaşlar varsa muhtemelen hatırlıyorlardır, çok çok fazla yakıt tüketen, çok çok büyük arabalar vardı o dönemlerde. 1970'lerde, petrolün diğer kullanım alanları da şimdi olduğundan çok daha verimsizdi. Dolayısıyla petrol, Amerikan ekonomisi için büyük bir girdiydi ve böyle büyük bir girdi birdenbire çok çok pahalanırsa ne olur? İki şey söz konusu olur. Tedarikçiler belli bir üretim seviyesi için daha fazla fiyat talep eder. Ne derler? Bunu evine götürmemi mi istiyorsun, kamyonunu mu işleteyim ya da daha fazla para vereceksin. Yani belli bir üretim seviyesine karşılık tedarikçilerin talep ettiği fiyat artar. Bunu böyle de düşünebilirsiniz hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Belli bir fiyat seviyesi karşılığında tedarikçilerin yapacağı üretim azalır. Ne dedik? Belli bir fiyat seviyesi için. Mesela dilerseniz bu fiyat seviyesini ele alıp inceleyelim. Tedarikçi ne yapacak burada? Daha az üretim yapmak isteyecek çünkü artık eskisi kadar gerçek kar elde edememekti Yani bunu bir sola kayma olarak düşünebilirsiniz veya Şöyle de diyebiliriz aslında belli bir üretim seviyesi için Aynı seviyede üretim yapmaya devam etmemi istiyorsan daha fazla para ödeyeceksin ki Maliyet artışımı telafi edebileyim yani arkadaşlar Ne kadar ekmek o kadar köfte bunu yukarı doğru bir kayma olarak da görebiliriz ama biz bu bağlamda bir sola kayma olarak ele alıyoruz bunu. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu grafik bize 70'lerde gerçekleşen iki petrol krizi sırasında olanları açıklıyor. Petrol fiyatlarındaki bu artış yüzünden tedarikçiler herhangi bir fiyat seviyesine karşılık daha düşük arz sunmak istemişti. Kısa dönem toplam arz sola kaymıştı. Hem enflasyon artmış, hem de durgunluk baş göstermişti. Real gayrisafi yurt içi hasıla da düşmüştü.